Oğuzlar, evet. Mavera Nehir'deki Selçukluların durumu, sonra Horasan'daki durum, sonra bu ünvanlarda devam edelim. Buyurunuz hocam. Evet, sesim nasıl geliyor mu? Şu an güzel Abi. hocam. Şu an güzel. Ha, tamam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu hafta Büyük Selçukların kuruluş dönemini ele alacağız inşallah. Tabii Büyük Selçuklar dediğimizde, tabii devletin kurucusu, asli unsuru Oğuzlar. Ee, onun için tabii biraz Oğuzlardan e, söz etmek lazım. Şimdi tabii Oğuzlardan söz eder ki, tabii Oğuz adı üzerinde biraz duralım. Bu pek fazla e, üzerinde hani öğrencilerimiz açısından veya dinleyici, dinleyicilerimiz e, özellikle çocuklarına da Oğuz adı veriyorlar. Hani bu Oğuz ne manaya geliyor? Bu tabii. anlamda e, kısaca Oğuz adıyla ilgili biraz birkaç söz etmeye çalışayım. Şimdi malum biliyorsunuz Oğuz destanı var. Oğuz Han e, destanı. Bu Reşidettin'in cami tevarihinde e, bir fasikül halinde var. Oradan işte tercüme edildi. Fark Uygurca nüshaları var. Bu e, Oğuzname'nin. E, burada Oğuzhan e, destanda kendisi otağda doğduğu için işte adım Oğuz olsun diye e, ifade ediyor. Yani kendisi doğduktan sonra bir yıl, bir yaşına geldiğinde konuşmaya başlıyor ve ve Konuşmaya başlıyor ve orada diyor ki işte ben otağda doğduğum için adım e, Oğuz olsun diyor. Peki araştırmacı hani baktığımızda Oğuz adıyla otağı ya da saray arasında bir bağ kuramıyoruz. E, dolayısıyla başka kaynaklarda da hani bu Oğuz adının manasıyla ilgili bir açıklama olmadığından e, doğal olarak e, Türk Loklara müracaat etmek durumundayız. Bu açıdan baktığımızda e, dilciler e, özellikle işte Kaşgarlı Mahmut'ta e, Divan Lugat Türk'ünde biliyorsunuz malum Oğuz adı var. E, buradaki geçen Oğuz yani Ağız şeklinde geçiyor. Ağız hem Ağız şeklinde okunur hem de Oğuz e, yazılış itibariyle aynı. Dolayısıyla Divan Lugat Türk'te Ağız biliyorsunuz malum Türkçe'de e, günümüzde hala Anadolu'da e, özellikle kırsal bölgede hayvancılıkla uğraşanlar bilirler yani ilk süt manasına gelir hayvan doğum yaptıktan sonra verdiği evet. ilk süte Oğuz, Oğuz adı Ağız adı verilir Fakat bununla Oğuz adı arasında bir ilişki olsaydı Divanlı Türk'te Kaşgarlı Mahmut bundan da bahsederdi diye düşünüyoruz Dolayısıyla Türkologlar daha çok işte Kelimeden hareket ederek e, anlam vermeye çalışıyor. Bunlardan mesela Marwood meşhur e, o. Ok artı uz kelimelerin üzerinde duruyor. Biliyorsunuz e, ok e, ok manasında aynı zamanda boy manasına da gelir. Uz da adam manasına geldiğini ifade ediyor Marwood ve ok uzdan yani oklu adam e, anlamını söylüyor. Ancak bu pek tabi tutmuyor. Ee, öyle ifade edelim. Ee, daha sonra sinör işte öüz ya da okuz e, ok artı e, uzdan yani daha doğrusu bunun okunuşundan öüz adından öküz kelimesi yani özellikle Uygur nüsasında e, Oğuz adının önünde hemen bir buhar resminin olması bu e, acaba Oğuz kelimesi öküz kelimesiyle e, aynı anlama öküz kelimesi manasına mı geliyor veya Bazen mesela tosun manasına geldiğini söylüyor. Fakat bizim şu an mevcut e, leh, Türk lehçilerinde ya da Türk dilleri arasında tosun ya da öküz manasında bu kelimenin kullanıldığına rastlamıyoruz. Yani o bakımdan bu da çok e, tutmuyor öyle söyleyelim. Tabii altında o da Oğuş adını e, üzerinde duruyor. Oğuş da e, Orun kitabelerinde de geçer, divanlı Türkçede Türkçe de ifade edilir. Yani akraba, hısım manasına gelir. E, fakat nihayetinde Macar e, Nemet diyor ki ok artı Z. Z biliyorsunuz Türkçe'de çoğul manasına da gelir. E, yani boy artı Z o da ne oluyor? Boylar manasına geliyor. Yani ok Oğuz ok artı Z boylar şeklinde Nemet'in Macar e, alemi Türkolog Nemet'in görüşü genel bir kabul görüyor. E, hatta mesela bunun Çin kaynakları açısından, Ahmet Taş Arlıca da mesela e, bunun böyle anlama geldiğini, Çin kaynakları açısından da e, bunu doğrulandığını ifade ediyor kendisi, görüş olarak. E, ama yakın dönemde yapılan çalışmalar var. E, i̇şte mesela e, Bilge Hanım var mesela Pamukkale Üniversitesi'nde, Bilgen Alban Bant Hoca. E, kendisi özellikle bu Oğuz adıyla ilgili e, görüşleri derledikten sonra nihayetinde ok artı uz kelimesine yeniden dönüyor ve bu Marko Art'ın söylediği uz adam manası Türkçe şeyde yok zaten. Yani e, Türkçe'de adam manası er ya da ar kelimesiyle ifade edilir. O bakımdan Nemet, şey, e, Bilge Hoca e, bunun uz kelimesi Türkçe'de Sanat e, sanatçı ya da usta, mahir manasına gelir. Ok artı uz da ok ustası. Yani ok atmada mahir manasına geliyor. Dolayısıyla Oğuz okçu yani iyi, mahir, okçu. Çünkü Oğuzların biliyorsunuz şeyi de e, ok atma, yay kullanma becerisi bütün kaynakların ittifak ettiği bir husus. E, Kaynaklar itibariyle. Ok, o bakımdan ee, yani genel bildiğimiz görüş, Nemet'in ok artı z yani boylar manasına geldiği Oğuz'un e, yakın dönemde de Bilge Hanım'ın ifade ettiği e, ok ustası e, anlamı ön plana çıkıyor. Yani bunu da e, at, e, ifade edelim. Yani Oğuz adı bu şekilde yoksa kaynaklar itibariyle net bir bilgi e, günümüze kadar gelmiş değil. Türkologların ya, ifadesi böyle. Sizin kanaatiniz de böyle değil mi? Anlam açısından uyuyor. Tabii. Çünkü. Benim hmm. kanaatim de e, iki görüş de bence mantıklı. Yani o ok, e, artı z. Şimdi mesela hani yüz biz diyoruz ya, Türkçe'de z hmm. biliyorsunuz çoğul ekidir. ler gibi. Hmm. E, i̇şte yüz, ikiz, üçüz dediğimizde o çoğulu ifadeler. O bakımdan ok artı z Oğuz yani boylar anlamına geliyor. Bu Ben de bu kanaat diyeyim ama yakın dönemde Bilge Hanım e, Türk dilcilerinden bizim e, yeni nesil arkadaşlardan o da ok artı uzun. Uz kelimesi malum e, sanat, şeydir yani usta manasına gelir, sanatçı manasına gelir, mahir manasına gelir. Mesela Farabi'nin e, dedesinin adı uzluktur yani. E, meşhur sanat şeyde, mahirdir. O bakımdan ok ustası ya da ok atmada mahir manasında bu da olabilir bence. Yeni bir evet. görüş olarak ortaya yapılan görüş diyor. bence de uygun esasen. Evet. Ama tabii dediğim gibi bu biraz dilcilerin bileceği bir iş. Çökün ee, olarak Oğuz kullanımı nereye kadar gidiyor? En erken bildiğimiz yazılı kaynak hangisi? Evet. Kitabelerde var mı yani? Mesela Oğuz'un kitabelerinde var tabii. Ee, Şimdi şöyle e, yenisi, yani Göktürk dönemi itibariyle özellikle 6. 7. yüzyıldan itibaren bilhassa Yenisey bölgesindeki kitabelerde Oğuz adı ve Oğuz beylerine dair bilgiler geçiyor. Yani nadir de olsa. Ama Oğuzlar esasen Göktürklerin ve Turgişlerin asli tebasıdır yani. Yani özellikle Turgişlerin asli tebası Oğuzlardır. Nuşepi diye geçer şey orada Çince kaynaklar itibariyle Dolayısıyla e, İslam kaynaklarında ilk defa e, ise İslam kaynaklarında malum biliyorsunuz Belazuri'nin Futuhul Buldan adlı eseri var. Futuhul Buldan'da e, bu Horasan valisinin oğlu Tahir bin Abdullah'ın e, Huziye ülkesine yaptığı bir seferden bahsedilir 838-840 tarihleri arasında. Dolayısıyla bu sefer vesilesiyle ilk defa İslam kaynaklarında 838 yılındaki bu sefer vesilesiyle Oğuz adına rastlıyoruz. Öyle söyleyelim. E, tarihsel anlamdaki hani geçmişi kelime olarak da bu şekilde. E, tabi bir de burada Oğuz'dan bahsedince bir de Oğuzhan var e, doğal olarak. Bu Oğuzhan kim? Bu da tabi Oğuzhan tarihi bir şahsiyet mi yoksa efsanevi bir şahsiyet mi? Bunu da az çok bunun da üzerine durmak lazım. Şimdi burada iki görüş var. Eğer tarihi bir şahsiyetse oğuznamedeki bilgilerden yola çıkarsak özellikle 12-12 şeklinde 24'lü teşkilat e, baktığımızda bilhassa e, Mete ile yani bizim e, ilk Türk devleti olarak e, kabul ettiğimiz e, Hun Tanrı Kutluğunun kurucusu Matun. Yani Mete ile ilişkilendiriliyor kendisi. E, dini kaynaklarımız açısından da bir e, karşılığı var bunun. Şimdi bizim dini literatür açısından da baktığımızda biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de e, Zülkarneyn var. E, Zülkarneyn iki batın arasında e, hakimiyetinin saltanatının e, olduğu büyük bir şahsiyet olarak geçiyor. Peygamber mi yoksa Nebi mi? Tabi onu siz daha iyi bilirsiniz ama yani en azından Kur'an-ı Kerim'de e, ne diyelim? bu ee, ismi Evet adı geçen önemli bir şahsiyet ee, yani saltanatının yani büyüklüğü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ya da iki batın arası diye bahsedilen e, hakimiyet alanından bahsedilir İşte bu Zulkanney klasik İslam e, kaynaklarında tefsirlerinde vesaire başlangıçta İskender olarak yorumlanmıştır yani Halbuki İskender'in yaşantısı itibariyle baktığımızda veya siyasi e, rotası itibariyle baktığımızda e, böyle dünya hakimi bir pozisyonu ya da örnek olabilecek bu tarz bir e, yaşantısı yok. E, fakat ilk İslam literatürlerinde Türk tarihi bilinmediği için hani Türk tarihinin geçmişinden yani böyle bir şahsiyet olabilir mi? Buna dair tabi tefsirlerde bir şeyin geçmesini beklemek de doğru değil. Fakat 16. yüzyıla geldiğimizde yani özellikle namecilik Osmanlılarda Akkoyunlularda ön plana çıkınca işte orada mesela Vani Efendi malum ee, biliyorsunuz ee, onun eserinde ee, o diyor ki Vani Efendi ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen Zülkarneyn Oğuzhan'ın ta kendisidir diyor. Yani Oğuzhan'ın ta kendisidir diyor ve nitekim Divan Mugat Türk'te de Zülkarneyn'e atfedilen olaylar ve isimlendirme şekilleriyle Oğuzname'de geçen Oğuzhan'a atfedilen e, Oğusa'nın yeryüzünü ele geçirmesi, işte Türk boylarını, Türk ülkelerini tabiiyet altına almasıyla ilgili ve onlara isim vermesiyle ilgili olaylara baktığımızda aslında Kaşgarlı Mahmut'taki Zülkarneyn'le Oğuzname'deki Oğuzhan'ın aynı kişi olduğunu buradan net bir şekilde söyleyebiliriz. E, dolayısıyla burada eğer tarihi bir şahsiyetse e, Oğuzhan, ya Metedir diyoruz veyahut da indir diyoruz dini itirajasından. Ama efsanevi bir şahsiyetse o zaman da diyoruz ki Oğuzhan ta Meteden itibaren yazıldığı 14. yüzyıla kadar gelen bütün Türk e, liderlerinden, hükümdarlarından e, özler almış. Onların belirgin özelliklerini tek bir kişide yani kendi bünyesinde toplamış bir Türk büyüğüdür, efsanevi bir şahsiyettir diye yorumluyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Ee, o bakımdan bunu da bilelim. Çünkü e, çoğu çocuğumuzun adı Oğuzandır yani Anadolu'da özellikle. Eee da hani hem e, tarihi bir şahsiyeti karşılığı nedir? E, işte buradan yani da değerlendirmeliyiz. Bunu bir efendim Buradan da 24 boy ve şu bozuk, buçuk meselesine bir geçiş yapabilirsek. Tabii, memnun, tabii memnuniyetle. Şimdi, tabii Oğuzname'ye baktığımızda Oğuzhan e, dünyayı fethediyor. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Bu, bunun altını çizmek lazım. Yani e, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar demek ne demek? Dünya hakimi demek. Zaten ırkıl Hoca, yani onun müşaviri danışmanı onu ifade ederken yeryüzünü fethediyor diyor, fethettikten sonra altı oğlu arasında ne yapıyor, ülkesini Öyle paylaştırıyor. Işte. Bunlardan üçü altın yayı bulduğu için, altın yayı buldukları için onları üç parçaya bölüyor ve büyük olan bu üç kardeşe bozok adını veriyor. Yani sol, sağ tarafı temsil ediyor bunlar sağ tarafı, ülkeyi biliyorsunuz hani Türk Devlet Teşkilatı'nda sağ ve sol diye idari anlamda e, bölüyoruz ya. Dolayısıyla bunlar sağdaki bozokları e, ifade ediyor. Kim bunlar? Baktığımız zaman e, Oğuzhan'ın üç çocuğu Günhan, Ayhan ve Yıldızhan. Şimdi bunu dikkat edelim. Diğeri ise altın üç oku ok buldukları için onlara da üç ok deniliyor. Üç oklarda eee Kimler bunlar? Gökhan, Davhan ve Yıldızhan. Şimdi dikkat edelim. 3 diyor ki 3 oklar tabiyeti, bozoklar hakimiyeti temsil eder. Yani yay Türklerde altın yay hakimiyeti temsil eder, altın oksa tabiyeti temsil eder. Çünkü e, mesela e, bu sadece efsanede değil. Yani bu bahsettiğimiz destanda değil. Tuğrul Bey'in ya da Selçukluların Siyasi tarihinde de bunu görüyoruz. Mesela Türkler bir yere davet gönderdiği zaman, tabiyet e, talep ettiği zaman oraya ok gönderir. Ok göndermek Türkçe'de tabiyet anlamında yani tabi olma manasına gelir. Tabiyet manasına gelir. Aynı zamanda da davet manasına gelir. Onun için hani bizdeki Türkçe'deki okumak kelimesi oradan gelir. Okumak aynı zamanda davet etmek manasındadır. Hani Buranın üzerindeki ikra var ya, evet. da gibi. Türkçede de böyledir. Yani Türkçedeki okumak hem davet hem de tabiyet, itaat manasına gelir. Yani mesela Uygurlara gönderiyor oku, Oğuz oradaki Uygurlara. Uygurlar tabiyet olunca onlara Uygur adını veriyor. Yani tabi olan Oğuzlar manasına gelir yani. Hocam biz derneğin logosuna bir hemen ok ekletelim. Ek Efendim ha, oku oku da... <gülüyor> Kesinlikle. Yani orada bak e, güzel bir tesadüf oldu veya tevafuk nasıl ifade ederseniz. Bence tam o. Çünkü okumak kelimesi oku yani e, davet ve tabiyet, itaat. iki kelime, e, iki anlama ve Bu şekilde ifade evet. edelim. Şimdi burada Türklerin kozmik anlayışını da görüyoruz. Yani bu tesadüfe bir şey değil. Yüzyıllar boyunca, binlerce yılda oluşmuş Türklerin aynı zamandaki hem hakimiyet telakkesini dünyayı kavrama hem de dünyanın evren içerisindeki yerini anlama noktasında bize bir şeyler ifade ediyor. Nedir? Şimdi dikkat edersen tabiyet e, unsurları gök, dağ, deniz. Yani gök, dağ, deniz nedir? Yeryüzü. Nereye tabi? Gün. Yani güneş. Kün. Ay, yıldız. Yani güneş sistemine tabi. Dolayısıyla evet. güneş sistemi hakim olan sistem yeryüzü tabi olandır yani. Değil mi? Yani bu şeyde de böyledir. Dolayısıyla bunu burada evet. görüyoruz. Ee, Kur'an'da da o şekilde semavat arz hep beraber. Evet. Ve altı kat hani gökün altı kat hikayesi de altı günde yaratılması. Biliyorsunuz Oğusa'nın altı çocuğunun yer alması. Bunlar e, işte Türklerin dokuz tuğulu devlet, yani e, en büyük devletin dokuz tuğulu olması, yani dokuz kat meselesinden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla ben ee, hani Türklerin kozmik anlayışı açısından da bunu kısaca ifade etmiş olalım. Şimdi tabii bu e, bozoklar 3 evlattan 12 e, evlat işte başta Kayı olmak üzere e, öbür tarafta da 3 oklarda da 12, 12, 12 24 evladı görüyoruz. E, bunlar 24 Oğuz boyunu teşkil ediyor. Yani 24 Oğuz boyu. Bunların işte başta tabii Şöyle söyleyelim, bunların sıralaması var. Ee, birinci sırada mesela Gün, Günhan'ın birinci oğlu Kayı. İşte ondan sonra devam ediyor. İşte Bayat, Alkevli, Karaevli, sonra Yazır, Döver, e, Dodurga, Yaparlı, Afşar, Kızık, Beydilli, Kargın. Bunlar Bozoklar. Şimdi Üçoklara bakalım. Ee, Gökhan, Dağhan ve Yıldızhan'ın çocukları. İşte Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çetni, Salur, Eymür, Ürü, e, Üreyir. E, yedir büyüdü, ziva ve kınık. Bakın. Hmm. Şimdi e, sonda kınık var. Yani kınık nedir? Selçukluların e, ana boyu. Şimdi çıktığı boy. Şimdi burada bu Ebu Gazi Bahadır'ın e, ve sonrasında e, Reşirettin'in nakillerinde artık Osmanlı ön plana çıktığı için Kayı birinci olmuştur. Birinci sıradadır. Kınık son sıraya geçmiştir. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. Normalde Divan Lugat Türk'te ilk bunu bize veren bu e, 24 Oğuz Boyu'nun tamgalarını veya bunun, e, bu boy e, isimlerini bize veren Divan Lugat Türk'te birinci sırada kınık var. Çünkü Divan Lugat Türk'ün yazıldığı yer ve e, Kaşgarlı Mahmut Selçuklu vatandaşı aynı zamanda Türk Hakanlığı'nın, Karahanlıların vatandaşı olmakla beraber oradan çıkıp Selçuklulara, Bağdat'a geliyor. Şimdi dolayısıyla Orada kınık birinci sırada. Biz buradan şunu anlıyoruz, bakın aynı yeryüzü evrenin e, şeyde dön sürekli döndüğü gibi bu 24 oğuz boyu da başarılarına göre sıra bu sırayı değiştirirler. Yani bu üçok ok ve bozok e, bozok ve üçok ok bo, e, boyları sabit değil. Bunlar sembolik. Hmm. Dolayısıyla başarı sırasına göre e, işte bozoklardaki Kınık'taki, daha doğrusu Üçok, Üçoklardaki bir boy Bozoklara geçebilir. Bozoklardaki bir boy Başarısız olursa Üçoklar tarafına Geçebilir. Yani bir daire Şeklinde bunu düşünelim. Bunlar Sembolik ifadeler Hocam, Ve, Kısaca bu boylar içinde Devlet kurmuş olanlar işte Kınık Osmanlı e, Bakalımıza tabi var. Tabii Kayı var mesela i̇şte, Kayı, var. Kayı Osmanlı, Kınık, Selçuklu, Selçuklu. E, Mesela Yazır boyu Yazır boyu Akkoyunlu e, bayat, mesela Safevi, e, Avşar işte o İran'daki kaçar hanedanları ondan sonra Hı. gibi böyle bir sürü var. Hepsinin e, bir e, devleti var muhakkak yani zaman içerisinde bunlar olmuş. Hocam ee, bu boy isimlerinizi sayınca e, Türkiye'deki birçok yerleşim birimi akla geliyor. Demek ki tabii. Bu, o yerlerde yerleşen e, Türk boyları isimleri korumuşlar. Hah, şimdi ona geçelim o zaman şöyle söyleyelim bunu da. Şimdi bunlar dedik ki bu boy isimlerimiz var. Bu boyların her birinin üç tane unsuru var. Bunları belirleyen Bir, tamga. Şimdi tamga nedir? Her boyun kendi tamgası var. Yani tamga dediğimiz bugün günümüzdeki damga yani. Damga kelimesinin aslında eski şey, Doğu Türkçesindeki söyleniş tarzı tamga. Şimdi bu tamga neyi ifade eder? Aidiyet. Yani... Sadece e, mal ve mülklerine bu tamgalar vurulur. Sadece evraklara değil aynı zamanda mal ve mülklere vurulur. E, i̇şte koyunlarına, atlarına kime ait olduğunu göstermesi açısından. Bir de nereye vurulur? Hakim olduğu coğrafya ya da yaşadığı coğrafyadaki kalıcı olan işte kayalara, ağaç, devasa ağaçlara vesaire bu tamgalar vurularak biz burada yaşıyoruz denir. Yani onun için, yani bu coğrafi bize ait. Şu anki tarihi dizilerde kullanılan tamgalar, e, yani tarihi eserlerdeki çizimlere uygun mu? Tabii uygun. Onlar çünkü şöyle, 24 Oğuz tamgası, Oğuz Boyu'nun tamgası, hem Divanlık Atatürk'te hem e, Ayni'nin İbdül Cuman'ında, e, muhtelif e, işte Reşitettin'de ne bileyim, Ebu Gazi Bahadır'ın Şicirey Terakimesi'nde vesaire hepsinde geçiyor zaten hmm. tamgaları var dolayısıyla onlar üç aşağı beş yukarı bazı farklılıklarla beraber e, doğru yani hani hmm. orada bir sıkıntı yok tamgalarda şimdi bunların her birinin bir tamgası vardır iki neyi var her bir boyun kendisini gösteren mizacını karakterini yansıtan 24 Oğuz boyun her birinin neyi var e, ongunu var ongunları nedir? Oz boylarının, 24 Oğuz boyunun hepsinin ongunu kartal türleridir. Yani bizim Türkçe'de kartal diye genel bir isim verdiğimiz yırtıcı kuşların türleridir. Yani bazılarında şahindir, bazılarında sungurdur, bazılarında işte burkettir, bazılarında kartaldır, bazılarında şahindir vesaire. Dolayısıyla boyların karakterlerini ortaya koyan yırtıcı e, kuşlar 24 Oğuz boyunun her birinin veya dörderli unsurlarının nedir? E, ongunu olarak karşılığında çıkıyor. Bu Ongunu totemle karıştırıyorlar. Bu totem filan değil. Yani Türkler'de totem yok zaten yani bu anlamda. E, o bakımdan Abdullah hocam yani bu Ongunlar çok önemli çünkü e, e, aynı şekilde onların sancaklarında, bayraklarında, veya değişik e, arkeolojik günümüze gelen bazı eserlerinde veya çift başlı kartal örneğinde olduğu gibi e, yapılarda, medrese ya da şifahane ve benzeri yapılarda bu e, çizimleri görebiliyoruz. E, bu bakımdan Oğuzlar Oğuzlar yırtıcı kuşları e, mizaç olarak almışlar. Mesela Türk Hakanlı kara hayvanlarını Arslan, Tonga, işte Kaplan, Yıhan, işte Fil ee, börü, kurt gibi daha çok yer, işte ilik yani geyik gibi, buğra, deve yani bu tarz şeyleri mesela karluklar benimsemiş. Oğuzlar ise daha çok e, uçan yani yırtıcı kuşları Hı. ne yapmışlar, ongun olarak almışlar. Bunu e, görüyoruz. Buyurun Abdullah Bey bir şey soracaktınız. Kırgızistan'da, Kazakistan'da e, dokudukları kilimlerde, kumaşlar da... E, Geometrik şekil kullanıyorlar. Onlar da mı aynı esatlık? Ya yani çadırlarında, kıyafetlerinde. Tabi, evet, evet. Şimdi geometrik şekiller e, o tabi biraz daha farklı. Sanat tarihi açısından özellikle daha çok mesela bizde altıgen, sekizgen, e, dört dörtgen e, veya kare plan şey yapı şeyler çizgi çizimler. Mesela kare olanlar daha çok bizim geleneksel dört köşe dediğimiz, dört cihet hakimiyetini gösteren Türk saray yapısının e, ana çizgileridir. Ama Manehizm gibi, Budizm gibi e, veya Anadolu'ya geldikten sonra farklı kültürlerle karşılaştık, karşılaşınca diğer geometrik şekiller de bize girmiştir yani. Hani bunu ifade edelim ama bu ayrı bir şey. E, Bizde ongunlar, tamgalar vardır. Bunlar runik harflerle alakalı. Yani bizim Gök Türk alfabesiyle alakalı e, daha çok çizimler. Yani bunun şöyle hiyografik yani bu Mısır şeyi var ya, onu söylemesi de zorlandım. O, oradaki aynı şey gibi bizim tamgalar biraz onu andırıyor daha ifade söylemek lazımsa ama runik harfleri ifade eden e, bir şekilde bunun yani onun gelişmiş hali runik harfler yani bizim göktük alfabesi diyebiliriz öyle ifade edelim. E, şimdi e, bir diğer hususla tamga ve ongundan sonra bir diğer hususla ülüş. Yani bizim Türkçe'de üleşmek dediğimiz ekmeğimizi üleştik dediğimiz ülüş yani hisse pay e, 24 Oğuz boyu toylarda bir araya geldiklerinde e, Hakan'ın önünde hepsinin hiyerarşisi bellidir ve or, e, önlerine konacak olan yemekler bellidir. Yani ne yapılır? İki tane at kesilir. Bu iki atın e, o iki 12 e, at, e, şer parçaya bölünür. Atın bir tanesi Bozoklara bir tanesi üç oklara boylarına dağıtılır. İşte mesela bozoklara verilirken sağ tarafı verilir atının. Atın üç oklara verilirken sol tarafı verilir atın. Atın boyun kısmına yakın et kısmıyla arkadaki kısma yakın omurga kısmı hakana arz edilir. En değerli yerleri. Ondan sonra bu protokol üzerine bir araya gelirler. E, Ongun ve tamgaları da yine aynı şekilde onları belirleyici olan unsurlardır. Bunlar aynı zamanda bir protokoldur yani. Hı. Türklerde Hı. devlet protokolü var. Öyle hani bunlar basit olaylar değil. Ve Hı. bu gelenek <gülüyor> bu gelenek e, Orta Asya'da bizim Kazaklar Kırgızlar arasında hala yaşıyor çadırlarda. Hı. Yani malum biliyorsunuz siz de gittiniz sempozyumlarda vesaire gidiyoruz. İşte Türk, o e, Kırgız çadırlarına mesela Kırgızstan'a gittiğimizde e, ne yapıldı? Hemen orta yerde en yaşlı kişi oturduktan sonra sağ ve sola hayvanın en değerli yerlerine göre ne yapıp kesip kesip dağıtıyor ee, ve her verişte bir güzel ifade kullanılıyor. Evet. Malum biliyorsunuz Nazarbayev e, şimdiki Türk dünyasının onursal başkanı e, Nazarbayev Demirel döneminde e, işte da bir araya geldiklerinde işte Demirel'e biliyorsunuz Or Orta Asya'da hayvanın en değerli yeri en yağlı kısmıdır. Yani bizim Anadolu'dakinin biraz tersidir. Ee, Dolayısıyla e, kesiyor en yağlı yerinden. Demirel'e veriyor. Yediye. Şimdi Demirel bakıyor yemese olmaz, yese zaten olmayacak. Diyor ki ben bunu diyor e, paket yapacağım. Hani hanımımla e, Türkiye'de yiyeceğim deyip <gülüyor> <gülüyor> şey, şey yapıyor, atlatıyor. Yani e, bu gelenek hala devam ediyor. Bunlar yani sadece ef, efsane destan değil. E, Türk kültürünün bir parçası yaşayan bir parçası aynı zamanda geçmişten bu yani Hocam, evet. buralar, şu an belki e, moderniteyle beraber kaybettiğimiz değerler ama önemli şeyler evet. yani evet. çadır devleti derken bazen şey düşünüyorum Türkler at sırtında çadırda yaşamış e, cahil e, hiçbir şey bilmeyen bir millet ki algılanabiliyor. en ince ayrıntıya kadar e, protokol belirlenmiş bir millet yani yönetici bir millet e, avam bir millet değil. Buradan ya da taşın meselesine geçersek, dördüncü olarak onu eklesek o nedir? Tabii, tabii. Şimdi o da işte biraz önce ilk e, sorduğunuz soruda olduğu gibi şimdi Oğuzlar e, Göktürk ve Türk işlerin bir tebası iken e, 766 yılında Karluklar e, Türk iş hayat sahasını ele geçirince doğal olarak yani bugünkü Kırgızistan sahası öyle söyleyelim ortalama olarak burayı ele geçirince Oğuzlar doğal olarak e, mağlup olunca aş, e, batıya doğru göç etmek zorunda kaldılar. Nereye geldiler? E, aşağı Seyhun dediğimiz, yani burada sizin haritada gösterdiğiniz Şaş ve Cend diye görülüyor ya, hemen Cend'in e, daha aşağısında Yengi kent var. E, bu coğraf, aşağı, e, aşağı Seyhun coğrafyasına geliyorlar ve buraya 766'dan itibaren yerleşiyorlar ee, yani 775'lere gelindiğinde artık e, İslam kaynakları bize Oğuzlarla ilgili buradan haber veriyor ve 775'lerde buraya gelen Oğuzlar kısa bir süre sonra e, bu centin hemen e, Aral Gölü'ne döküldü cent tabi burada yanlış yani nehrin e, solunda yer alması lazım burada sağına koymuş Hemen bunun 150 kilometre e, şu ilerisinde bu haritaya göre Yengi kent var. E, orası Oğuz Yapku Devleti'nin başkenti olacak. Bu Oğuz Yapku Devleti de Hazar Hakanlığına tabi olacak. Yani buradaki Oğuz Yapku Devleti Hazar Hakanlığına tabi iken mesela şuradaki Su Havalesindeki Balkaş Gölü e, bu taraftaki Karluklarsa Uygur Kağanlığına tabi idiler. Yani yapkılık dönemlerini söylüyorum. O bakımdan. Şimdi bu e, Karluklarla Oğuzlar'ın bu toplu kavgası, büyük kavgası ya da taşı dediğimiz bir Türklerde hakimiyet sembolü olarak kabul edilen, Hakanlar Hakanı'nın elinde olabileceği kabul edilen, bu Cüveyni'nin kayıtlarında var e, ya da taşı, e, Müca mücadelesine sahne oluyor şimdi ya da taşı nedir kısaca ondan bahsedelim ya da taşı dediğimiz Aslında bir sürü şaman geleneği şaman geleneğindeki ee, nedir bir e, ritüel burada <gülüyor> Türklerin zor zamanlarında Türk liderlerine e, verilen Aslında bunun İslami ittaraatürde ta Hz İbrahim'e kadar gidiyor bir e, onu e, zor zamanlarda hani iklime e, müdahale edebilecek bir yetenek e, veriliyor. Bu da neyle e, veriliyor? Ya da ile veriliyor. Yani düşmana karşı gerektiğinde sel gibi yağmur yağdır, yağdırmak, kuraklık olduğunda tarım için böyle daha yavaş yağmur yağdırmak için kullanılan bir taş bu. Ya da taşı. Dolayısıyla bu taş kimdeyse o bölge orografide Bospor geleneğinde devletin o bölgedeki e, Türklerin hakimi de odur e, anlayışı hakim. O bakımdan bu yadı taşı e, olayında işte Oğuzlarla Karlıklar e, bu yadı taşının kimde olacağıyla ilgili Karlık yapısıyla Oğuz beygusu e, savaşıyorlar ve en son diyorlar ki birbirimizi öldüreceğimize kura çekelim kime çıkarsa. E, Yadataş'ı onda kalsın. Kura çekiliyor ve bu Karluk yapkısında kalıyor. Fakat Oğuz yapkısı buna sahtesini verince Karluk yapkuluğu Oğuz beyguluğuna savaş açıyor ve Oğuz beygusu öldürülüyor. E, ve bu şekilde Yadataş'ı Karluklarda kalıyor. İşte bu, yani bu... olay aslında siyasi tarihteki e, işte bu 766 ile 75 arasındaki olayları bize kısaca özetliyor. Evet Burası belli mi? Hocam, Efendim? o dönemki ya da taş olarak nitelenen, değer verilen taşın cevheri belli mi? Hangi cevher? Veya yani bu tarihi cevheri olarak cevheri... tarihi olarak bir yerde bulunduğuna dair bir veri var mı? Yoksa? Evet yok böyle herhangi bir taş olarak söylenmiyor bu. E, o coğrafyada bizim Türkler'e ait meşhur taş, yeşil taşı, bu Hotan ve Kaşgar'dan çıkan ve oradan dünyanın işte Değişik taraflarına, özellikle Avrupa'ya, Batı'ya ihraç dahi edilen eski asırlardan beri ihraç edilen taşı hmm. e, vardır. Bu meşhurdur o, o bölgede. Bunun farklı renkleri de var. E, bu değil sanıyorum yani. Ama e, cevheri dediğim gibi den ziyade bu taş, e, tek bir taş zaten bu yani. Kimdeyse o hakim oluyor. Dolayısıyla bu mesela İslam mülteratöründe Hazreti İbrahim'in işte Türk hatunundan olan bu e, Çocuklarına, Orta Asya'ya gönderdiği çocuklarına verdiği bir taş, o gittikleri yerde. Şimdi biliyorsunuz peygamber geleneklerinde şu var literatürde. Yani peygamberler gittikleri coğrafyalarda e, kendilerini e, gösterebilecekleri bir takım özel yeteneklere sahiptirler biliyorsunuz. Yani işte e, kimisini nasıl söyleyelim hani ilmen güçlüdür, kimisi işte sanat açısından güçlüdür, kimisi ne bileyim işte tıp açısından iyi eder. hani ya, Hazreti mutfeler, oldu. <gülüyor> Yani değişik özellikler onlara verilir ki etrafına hani insanı çeksin. O anlamda onlara da yata taşı veriliyor. Gittikleri zaman hani o yata taşıyla e, bulunduğu yerde üstünlük sağlasın tarzında. Böyle bir gelenek var geçmişe itibariyle İslam tratibine baktığımızda. Bu onunla ilgili bir şey ama Türkler'de hakimiyet sembolü olarak da var. Ve Oğuzların karlıkları tarafından batı sürülmesinde yani Aşağı Seyhun bölgesini ana bugün bizim artık Oğuzların ana yurdu diyebileceğimiz ölçüdeki e, Aşağı Seyhun'a gelmesinde önemli katkısı var. Bu Aşağı Seyhun nedir? Günümüz açısından söylersek işte bugünkü e, Orta Güney Kazakistan tam manasıyla işte Türkistan'dır. Malum biliyorsunuz Ahmet Yesevin Çimken bugünkü e, Yese dediğimiz işte Türkistan e, bugünkü adıyla işte Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin olduğu coğrafya Otrar vesaire yani bu bölgeler Oğuz yurdudur yani. Ta Moğol istilasına kadar bu böyleydi. Moğol istilasından sonra işler değişti tabii de. Ama o zamana kadar biz Oğuzların ana şeyi nüfus kaynağı burasıydı. Batıya gelen Oğuzların. Evet. Şimdi Oğuzlarla ilgili genel bilgi verdik. İsterseniz Selçuklara geçelim bence. Hocam. Selçuk Bey'den He. başlayabiliriz. Şimdi Selçuk Bey'den başlayalım. Şimdi e, Oğuz yapkısı işte burada bir Oğuz yapkuluğu kuruluyor. Başkenti Yengi kent. Yani Dih-i geçiyor geçiyor Farsçası'yla. E, e, işte, Arapça'da gariyet Hadise diye e, ifade edilen. Türkçe'de ise yeniken Yani doğudaki söyleyiş tarzıyla Yengi kent. Hemen bu haritada göstermiyor aslında ama e, centten hemen batıya doğru, arala e, doğru yedilir bulunuyor cent onun güneyinde kalıyor esasen. E, bu harita biraz yanlış onu da söyleyeyim hani e, bir başka harita var mı oradan da ben, hocam ben bir harita şey ygi kent yani yeni kentini gösteren onun üzerinden isterseniz anlatalım Tamam <gülüyor> Evet. Siz bulurken ben devam edeyim. Ha. Burada da ters göstermiş. Evet. Yani şurada Yengi kent. E, bak şu e, Seyhun hemen e, kuzeyinde kalıyor. Centsen şurada kalıyor yani. Güneyde Aha. kalıyor. Evet. Hmm. evet. Neyse şöyle anlatalım o zaman. E, şimdi e, Oğuz yapkısı evet e, şimdi Selçuk Bey'in kim? Sübaşı, Selçuk diye kaynaklarda aynı zamanda ifade edilir. Ee, Müslüman olduktan sonra Melikül Gazi unvanı da var kendisinin. Ee, evet. Ee, Melikül Gazi unvanı da var ee, sonrası itibarıyla. Şimdi babası Dukak e, diye geçiyor. Atası en yani Daha ötesini bilmiyoruz. Dukak diye geçiyor. Dukak demir yaylı manasında bir e, demir yaylı lakabının olduğu da aynı zamanda e, kendisinin ifade edilir. Bir başka kaynakta ise Hayme yani çadırcı e, Hayyam dediğimiz Ömer hayam da olduğu gibi Hayyam yani çadırcı manasında geldiği atasının e, da söylenir mesleki anlamda. Fakat ona pek itibar edilmiyor. Babası Dukak kendisi Dukak. E, biz bunu şuna benzetebiliriz. Sebüktegin olayına benzeriz. Sebüktegin'in de babası mesela Gazile Sebüktegin'in babası. Kara Beşgem'di. Kara boy, e, kendi boyu içerisinde önde gelen bir şahsiyetti. Selçuk Bey'in babası da aynı şekilde Dukak'ta Oğuzlar arasında önde gelen bir şahsiyet. E, tabii onun Oğuz yapkusuyla e, arasında geçen e, işte bir takım e, olumsuz hadiseler var. İşte ona kırbacıyla vurması, onun da kılıcını çekip onu yaralaması vesaire. onun ölümünden sonra da Selçuk Bey yeteneklerine binaen Oğuz yapkusunun Subaşılık mevkiine geliyor. Şimdi burada altını çizeceğimiz bir şey var. Genel olarak e, Subaşılık unvanı e, e, Kutat Kugulik'te de açıkça ifade edildiği gibi bizim İslami dönemdeki gülam sisteminde yetiştirilen kişilerin aldığı bir unvandır. Yani ordu komut genel anlamda komutan manasına gelir Subaşı ama e, bulunduğu makam gereği e, eğer ordunun başındaysa bütün ordunun başındaysa e, ordu komutanı manasına gelir birlik komutanı da olabilir. Yani bizim Türkçe'deki şu an kullandığımız komutan kelimesinin tam karşılığı Türkçe'de o dönemde Sübaşı'ydı. Sübaşı. Kendisi Sübaşı olmakla yani Oğuz yapkısının ordu komutanı olduğunu anlıyoruz. Bu vesileyle kendisinin aslında İslami dönemdeki gülam sisteminin bir mensubu veyahut da İslam öncesindeki evlatlık sisteminin, askeri evlatlık sisteminin bir mensubu olduğunu e, aynı Sebüktekin olayında olduğu gibi söyleyebiliriz. Yani bunu da ifade etmek lazım. Bu onun e, köklü bir soydan geldiğine, e, yani asil bir aileden geldiğine, e, geldiğine tezat teşkil etmez. Fakat e, sonraki devir kaynaklarının e, Selçuk Bey'i Afrasya soyuna bağlamaları bir uydurmadır. Yakışmadır. Yakıştırmadır yani. Ee, Selçuk Bey'in böyle bir e, soy kütüğü en azından bildiğimiz kaynaklar itibarıyla yok. Sadece siyasetnamede işte belirtilir ama siyasetname döneminde yani Melişah zaten e, Melişah'ın annesi Terken Hatun'dur. Karısı da Terken Hatun'dur. E, yani bunların hepsi Afrasya soyundan gelen Türk Hakanlı hatunlarıyla yani terkenleriyle evlenmişlerdir. Yani onun için hatun tarafından mesela Çağrı Bey'in karısı yani Alparslan'ın annesi Terken Hatun'dur. Karahanlı soyundandır. Türk Hakanlığı soyundan. Ee, aynı şekilde... Hocam, Terken Hatun Karahanlılardaki hanımları ifade eden bir kavram mı yoksa özel Evet. Isim? Karahanlılar Türk Hakanlığındaki baş hatunu ifade eden bir ünvandır. He, tamam. Yani hatunlara katun denir. Katun kunçuy vardır. Onlar da prenses dediğimiz şeylere denir. Yani küçüklere tarım kelimesi vardır. Tarım kelimesi ise tam manasıyla prensesi ifade eder. Hani biz prenses diyoruz ya. Şimdi prens tegindir Türkçe'de. Prensesse tarımdır. Hmm. Yani tamam mı? Şimdi tam karşılığı o. Şimdi terken Şah Hatun e, gibi e, veya Arslan Hatun gibi unvanlarsa aynı o, e, Osmanlı'da olduğu gibi Valide, hatun, Valide Hanım diyoruz ya hani Hatun. Baş Hatun. Evet. Baş Hatun'dur onlar. Yani Velihat annesidir onlar. Veya hükümdar e, annesidir yani. Ben de hocam. İşte, o, Aynen. Onun o, o, işte terken onun karşılığıdır. Ama, ama terken kelimesinin kendi karşılığı yani mana itibariyle tenriken kelimesinden gelir. O da dindar alim manasındadır veyahut da bir vilayetin hakimi manasındadır. Divan Lugat Türk'te öyle geçer. Hmm. E, tam karşılığı olarak da farklı görüşler var. Yani dilcilerin fakat e, genel ifade herhalde anlaşılmıştır diye. Aynen. Şu, için, Selçuk Kucu, ve... eğer, konu da almayacaksa bu evet. tarih kitaplarında da Teken Hatun çok geçtiği için evet. Tehken Hatunların e, devletin müdahalesi, siyasetinin müdahalesi hakkında birkaç cümle eklemek ister misiniz? Tabi. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi Türklerde biliyorsunuz Terken Hatun gibi yani hatunlar Hakan'ın yanında ikinci derecede siyasetin etkili kişilerdir. Tabii ki haremde sarayın ve kendi askeri birlikleri vardır. Kendi vezirleri vardır. Kendi teşkilatları vardır. Yani hatunların yapısı öyle. Selçuklar'da da böyleydi. Şimdi Eee Nizamülmülk mesela terkinatından çok çekti. Hı. Yani eee mesela eee terkin e, e, bunu il, ileriki derslerde il e, seminerlerde konuşacağız ama Nizamülmülk mesela vesa, e, bürokratik vesayetle Selçukluları İranlılaştırmaya çalıştı. Hı. Kendine bağlamaya çalıştı, Şafiileştirmeye çalıştı mesela dini açıdan da. Yani bunlar hep altını çizilmesi gereken konular. Hı. Şimdi ee, işte buna karşı Hanefi gelenek mesela terkenatında var ee, Nizam mülkün buna bu yapısına karşı e, o da tacir mülkü e, e, kendi veziri olan tacir mülkü e, vezir, bunun, onun makamını aday gösterdi yerine geçirmeye çalıştı e, dolayısıyla siyasetname'de kadın biraz kötülenir hocam bu açıdan ilginç çünkü aynı şey Evet. Evet, aynı şey Kutadgu Bilig'de de Yusuf Asajip'te vardır orada da kadın kötülenir biraz neden? Çünkü Yusuf Asajip de e, bu e, Kutadgu Bilig'i yazarken yaz e, yazmasına sebep olan kaos ortamının ortaya çıkışında Burhan Muhammed'in hatunu kendi evladının e, yani diğer hatunundan değil de kendi evladının İbrahim'in velâhatlık e, velâhat olmasını e, i̇stediği için e, başta Buğrahan Hı. Muhammed olmak üzere pek çok hanedan mensumunu zehirletiyor ve büyük bir kaos ortamı ortaya çıkıyor. E, o kaos ortamında Kaşgarlı Mahmut da olmak üzere pek çok kişi Doğu Türk Halkanlığında Asılzade kaçıyor batıya hatta Anadolu'ya geliyorlar bazıları. Suriye'ye geliyorlar örneğin. Orada da mesela onun için e, biraz da biliyorsunuz Arap geleneğinde e, kadın biraz daha e, şey yapılır nasıl söyleyelim, daha aşağı bir statüde görülür ama Türk geleneğinde eşit statüdedir. Burada bu iki eserde biraz böyle kötülenmesinin sebebi iki tarafın da doğrudan ondan zarar görmesiyle alakalıdır. Yani Hocam, yani. aynen aynen öyle. E, evet. Şimdi belki Arap e, kültürü değil de e, Türk kültürü etini olsaydı günümüzde Türkiye'de diyelim kadın gibi bir mesele bu kadar büyük bir problem olmayacaktı belki. Tabii. Ya zaten ben, biliyorsunuz anda, hocam net fark ediyoruz Ben ilk görev yerim kargın köyüydü yani bu evet. e, kayı soyundan gidelim o da işte, Türk boylarından bir tanesi. Boylarından de. bir tane köyde hala etkisi devam ederdi yani kadınlar bizim e, tarih kitaplarına göre gördüğümüz kıyafetleri giyerlerdi günlük hayatın içinde kadının ağırlığı erken ağırlık farklıydı Evet. Oralarla İstanbul'daki ortam çok farklı. Yani demek ki Anadolu'da veya Türkiye Cumhuriyetler'de bir şekilde kadının e, Türk kültüründeki yeri korunabilmiş ama büyük şehirlerde bunu koruyamamışız. Biraz da Arap e, kültürünün etkisiyle Arap e, yarımadası üzerinden gelen yani Arapçı İslamcılığın etkisiyle biraz kadının ikinci plana atıldığı bir gerçek. Evet. Zaten işte biliyorsunuz Atatürk de e, hemen ne yaptı? Bak daha henüz Batı'da yokken seçme ve seçilme hakkını e, Türk kadınına verdi. Ee, ayrıca diğer eğitim mesai konular e, şurada heh, e, Hocam olmak... aslında bizim aynen kültürümüz açısından baksak yani kadının seçme seçilmesi e, evet. Ümürler'deki tarihi söylemek bile geç bir tarih. Türk kültüründe e, evladının yerine yönetici olan hatunlar var değil mi? Yani hükümdar olan hanımlar var. Dolayısıyla Türk tarihi açısından kadının e, seçilmesi, seçmesi, yetki kullanması çok normal bir durum. Tabi tabi. Biz de böyle çünkü e, şimdi tabii kadın konusu e, da detaylı işlenebilir. Ben yani Türk'te göre kadın şeyini de yazdım zamanında. E, bu alanda da bir şeyler yazmıştım. Şimdi e, kadın e, hangi e, orta asır kaynağına bakarsak bakalım. Türk e, hatunları e, hep hatunun mesela geçen İdil, İdil Bulgar ilteberliğini anlatırken hatırlarsanız ilteberin yanındaydı. Aynı. bizzat vardı. Aynı şekilde mesela e, Gaznelilerin e, Türk Hakan'lığı sarayına gönderdiği casus bir kadın vardı. Değil mi? Kaç dil bilen. Aynı zamanda Türk kadını bu. Vardı ve e, onu kim karşı? Hem Hakan hem de Türk hatunu. Yani karşı ikisi yan yana karşılıyor falan. Yani kaynakları böyle anlatır zaten. Yani bu anlamda yüzden, bir sık şey yok. Ayrı bir program yapalım. İnşallah kadınla ilgili o, Olur. Sizin bu dikkat çekmeniz de güzeldi. Yani Şafi'lik, Rizami Ömürk'ün Şafi'lik etkisini artırmaya çalışması hakikaten kadının gücünü zayıflatan bir şey. Bir örnek vereyim sonra devam edelim isterseniz. Evet. Nikah da e, Şafi'lerde e, kadın yetki kullanamaz. Babası evlendirebilir. Ama hanefilerde kadın kadın kendi yetkisini kullanır. Yani evet demesi gerekir. Babasının vermesi yetmez. E, evet. şafiler, şafi'lik anlayışını yaymaya çalışmaları kadının zayıflaması neden olmuş örneği Evet. Evet, yani bir hafta e, Türk Olur. tarihinde kadın diye bir program yapalım. İnşallah. Yani memnuniyetle. Şimdi e, en son nerede kaldık? Selçuk Bey'i e, Babasından dolayı ha, Afras evet. Hı -hı. Şimdi dikkat ederseniz bakın orada da e, Oğuz yapkosunun hatunu diyor ki ya bu sen sübaşı e, Selçuk'a çok fazla yetkiler verdin çok fazla bunu işin içine soktun yani buna çok fazla güven duyuyorsun dolayısıyla bu yarın senin yerine geçebilir uyarısını yapıyor ve bu uyarı üzerine biliyorsunuz e, Selçuk'la e, Oğuz Yapkısı'nın arası açılıyor ve buna binaen Selçuk e, artık e, Oğuz Yapkulu bünyesinde barınamayacağını görerek kendi maiyetiyle birlikte e, buradan ayrılmayı düşünüyor. Kim gibi? Aynı Aptegin gibi. Gazneli Ahtegin örneğinde olduğu gibi. Yani bakın orada da aynı benzer özelliği Hı. göreceğiz. Bunlar hep birbirine benziyor dikkat ederseniz. Yani Selçuk e, aynı Ahtegin örneğinde olduğu gibi veya Sebüktegin örneğinde olduğu gibi Türk idari sisteminde evlat, askeri evlatlık sisteminin bir mensubu ya da Hulam sisteminin bir mensubu olduğu belli. Yani bunu en azından böyle olduğu anlaşılıyor. Benim kendi kanaatim böyle. Eee Şimdi ayrılıyor. Şimdi burada en önemli problemlerden birisi şu. İşte hani konu dedik ya, meseleler ve ezber dedik. Hı hı. Şimdi e, burada söylenen Selçuk'un işte Oğuz yapısının, oğuz yapısının ile arası açıldıktan sonra manyetiyle birlikte Cende geldiği söylenir. E, Cende burada görüyoruz. Yani halbuki bunu bazı kaynaklarda da görebiliyoruz ama daha çok tarihçiler yani bu sahada özellikle bunu ifade ediyorlar. Şimdi, e, Cem zaten Oğuz Yapkulu'na Yapkulu ait bir yer, yani Oğuz Yapkulusunun bir şehri Cem. E, ve e, Cem'de Müslümanlar da var aynı zamanda. Yani e, aynı Yengi Kent gibi, yani Arsla, e, Oğuz Yapkulusun yaşadığı başkent olan Yengi Kent gibi, e, Cem'de Müslümanların da yaşadığı. Oskurlu Türklerin de yaşadığı, ortak yaşamayı tecrübe ettikleri Harizm'in kuzeydoğusunda bir şehir gördüğünüz gibi. Yani Aral Gölü'nün doğusunda kalan, işte bu Harizm bölgesinin kuzeydoğusunda kalan bir şehir Cel. Şimdi tutup da Selçuk Bey'in oraya kaçması, bir o aslan Yapkı'ya bağlı olan bir yere, onun idaresindeki bir yere gelmesi zaten beklenmez. Aynı zamanda bu bilgi onun Mavera Nehri'ye geldiği bilgisini de çalışıyor. Çünkü Cem doğrudan Mavera Nehri'nin içine e, dahil bir yer değil. Yani onun hani Mavera Nehri'ye geldiğini söylüyoruz ya. O bakımdan. Hı. Şimdi burada karşımıza iki tane problem çıkıyor. Bunlardan birisi ne zaman Selçuk Bey Oğuz yapkısından ayrılarak Mavera Nehri'ye geldi? Bir, ikincisi de e, güzergahı ne? Yani nereye geldi? Ee, bu konuda şunu söyleyeyim ben kendi kanaatim olarak. Birincisi, e, e, güzergahtan bahsedeyim ne, ne zaman olduğundan ziyade. E, benim kanaatim burada kendi mahiyetiyle birlikte, kalabalık mahiyetiyle birlikte e, doğrudan e, Kazvinin'in belirttiği gibi, e, işte, Ham e, Müste Hamdullah Mustafa Kazvinin'in meşhur eserinde, e, tarih güzdesinde belirttiği gibi doğrudan nereye geliyor? Ee, Sam Samani ülkesine sığınıyor ve Samani ülkesinin başkenti olan Buhara'yla Semerkant'ın kuzeyinde yer alan yaylak bölgelere geliyor. Yani nuru Buhara'ya ve soğudu Semerkanda geliyor ve buraya yerleşiyor. Ve burada e, doğal olarak belli bir süre geçtikten sonra bakıyor e, Müslüman bir bölgeye gelmiş, artık geri dönüş yok ve ee, Oğuz yapkusuyla mücadele etmesi için gazilere ihtiyacı var, askere ihtiyacı var. Aynı zamanda Müslüman bir ülkede Müslüman olmayan birisi olarak eğer veriyorsa cizye vermesi lazım. Değil mi? Mantığı gel. cizye vergisi vermesi lazım. E, dolayısıyla bunları bir araya getirdiğimizde Müslüman olmaya karar veriyor. Zaten Oğuzlar arasında İslamiyet yayılmış durumda eskiden beri tabanda. Dolayısıyla Selçuk Bey, Zandak bölgesi e, vilayetinden, kaynağın ifadesiyle, neresi olduğu tam olarak bilinmese de yine Buhara, Semerkant bu bölgeden bir, e, bir yerler olabilir burası, bir kure olabilir. Buradan e, İslam'ı öğretecek din adamları talep ediyor ve bu şekilde e, İslam'a giriyor. İslam'a girdikten sonra e, bu bölgede Samani Devleti'nin iki tane rakibi var. Bunların birisi e, Kuzeylerinde yani Seyhun ötesinde e, Türk Hakanlığı yani Karahanlılar e, aşağı Seyhun tarafında da Oğuz yapkulu. Ama özellikle Türk Hakanlığının 960 yılından itibaren baskıları başlıyor ciddi anlamda. Yani Oğuz yapkuluğundan ziyade e, Samane Devleti'nin merkezini en çok te tehdit eden Türk Hakanlı yani Karlıkla. O bakımdan e, onların kadim düşmanı olan Oğuzları da ne yapıyor Samaniler doğal olarak Hemen başkentler iki önemli şehri Semerkant ve Buhara'nın hemen kuzeyine bunları yerleştiriyor ve daha sonra bunları hudut bölgelerini korumak için bunlardan bir kısmını Selçuk Bey idaresindeki bir kısmını Cend bölgesine gönderiyor ve Mikail ile beraber oğlu Mikail ile birlikte Selçuk Bey Cend tarafına gidiyor ve burayı Oğuz yapılığından alıyor. Ee, şimdi almayı ne zaman aldıktan e, ziyade bu göç olayı ne zaman başlıyor? Biraz da onun üzerinde durayım. Ee, şimdi göç olayı e, kaynakların ifadesiyle Kazmi'de net olarak e, 375 yani 985-86 yılı e, e, olarak veriliyor. Yani 10. asrın son çeyreğinde bunların Mavera göç ettiği net tarih olarak Kazmi'ni de veriliyor. Dok e, 985 yılında. Göçtükleri. Ve bu tarih tam da e, Samani ülkesinin sıkıştığı, yıkılmaya yüz tuttuğu ve Oğuzların yardımına en fazla ihtiyaç olduğu bir dönem bu tarih. O bakımdan Samaniler bu Selçuk'a bağlı Oğuzları memnuniyetle karşılıyorlar, kabul ediyorlar ve ülkelerine onları yerleştiriyorlar. E, ve doğal olarak da bunlar orada bir dönüşüm yaşıyor, İslam'a giriyor. Bu İslam'a girdikten sonra artık bunlara kaynaklarımız yavaş yavaş ne diyecek? Türkmen diyecek. Yani Hocam bu çadırlar halinde Oğuzların Müslüman olmasından bahsedilen dönem bu dönem. Hayır. Çadırlar halinde Oğuzların Müslüman olduğundan bahsedilmiyor herhangi bir kaynağımızda da. O Türk Türk hakanlığı coğrafyasında hani e, 200 bin çadır, hırka dediğimiz orada bahsedilir. Ya da işte o Türk hakanlığı coğrafyasında şimdi e, buradaki Sadece Selçuk Bey ve maiyetiyle alakalı olarak kaynaklarımız, bunların Zandaktan getirilen işte Müslüman e, şey din alemleri vasıtasıyla İslamı öğrendikleri ve kabul ettikleri resmen ifade edilir. E, şimdi bunlar İslam kültürüne ve medeniyetine dahil olunca seyh nötesindekilerden ya da aşağı Seyhun'daki Türklerden farklı olduklarını sosyal anlamda e, farklı olduklarını göstermek için. Bunlara Türkmen adı veriliyor. Kaynaklarımız ifade. Aynısı biraz önce e, Karluklara da verilmişti. Yani Karluklara da Türkmen deniliyor. E, bunu Kaşkarlı Mahmut der ki e, işte Oğuzların Türkmen adını adını alışımdan bahsettikten sonra der ki e, e, Karluklara da Türkmen denir diyor. Yani e, çünkü Karluklar da aynı zamanda ondanlardan daha önce Müslüman olan e, bir e, Türk e, kavmi, büyük kavim. Ee, o bakımdan Türkmen kelimesini de ilk defa bu anlamda ahsen Tekasim'de, yani Orta Sırh coğrafyası e, 985'lerde falan vefat eden e, Mahdisi'nin Maptisi. ahsen Tekasim'inde görüyoruz. E, bu işte e, Türkmen adı ilk orada geçiyor ilk olarak. Akabinde Biruni, e, Elama, Emakinde bundan Harezm bölgesindeki bir Türkmeniye şehrinden vilayetinden bahsederek orada Türkmen kelimesinin geçtiğinden bahseder ve ilk defa e, Kaşgarlı e, Biruni ve daha sonra Kaşgarlı Mahmut da bunların Türkmanen yani Türkiye benzeyen manasına geldiğini ifade eder. Aslında burada Türkiye benzeyeninden kastediğinde nedir? Sosyal farklılıktır yani burada. Bunu e, işte Karlıklara da Türkmen denir de, demesi Kaşgarlı Mahmut'un e, Hemen akabinde Osmanlı kaynağı Neşri'nin de e, Neşri'nin de işte Satuk Buğra'nın İslam'a girince 2000 e, kişilik ahalisiyle İslam'a girince e, onlara Türkmen dendiğini, Türkmen'in de Türkiye iman kelimesinden geldiğini iman etmiş açıklaması bize şunu gösteriyor. Demek ki karluklarında Oğuzlarında İslam'a girmesinden sonra mevcut yaşantılarının diğer İslam'a girmemiş Türklerden farklılığını, sosyolojik bir farkı ifade ettiğini burada net olarak anlıyoruz. Yani Hocam, da aynen. Bizim İslamla ilgili dini kitaplarda da Türk o tarihler için geçtiği zaman kafir kastedilir. Yani inanmayan <gülüyor> sınıra saldırıp köyleri tahrip eden yağma yapan evet. kafir Türkler kastedilir. Türkmenin Türkiye iman, iman etmiş Türk anlamı hoş, güzel. Türkmen. Evet. Ama tabii bu o dönemde yani anlatma e, şeyi duymuşlar. Hani bunu açıklama ihtiyacı duymuş kaynaklarımız. Fakat günümüzün modern dilcileri tabii bunu farklı ifade ediyorlar. O ayrı bir konu. Yani Türk ve men kelimesinin hani Japon derken işte Alman derken hani oradaki men e, veya da man ekiyle e, e, e, günümüzde farklı şekillerde de ifadeleri var. Evet şimdi dolayısıyla e, Selçuk Bey ee, buradan e, samaneler muhtemelen kendisini ne yapıyorlar? Oğuz yapısıyla mücadele ve cendin alınmasıyla hudut bölgesinin alınmasıyla ilgili görevlendirdikleri anlaşılıyor ve oradan gidiyor. Giderken bir kısmı yine Oğuzların yani Selçuk'a bağlı Oğuzların mesela yanında sadece Mikail gidiyor. O da yolda bir kalenin fethi sırasında şehit oluyor. Yani Tuğrul ve Çağrı Bey'in babası olan Mikail orada şehit oluyor. Peki Oğuz'la Türk Hakanlığı'nın saldırısına karşı 992'de e, Samanilere kim yardım ediyor? Selçuk Bey'in oğlu bu defa Arslan Yapku yardım ediyor. Yani kaynakların İsrafil ya da İsrail diye bahsettiği Arslan Yapku var. Şimdi burada bir parantez daha açalım, diğer bir meseleye geçelim. E, bunu anlattıktan sonra e, yani şunu kısaca söyleyeyim ben e, Oğuz, Selçuk ve maliyeti önce Semerkant ve e, Buhara tarafına gelmiştir. Burada İslamlaştıktan sonra Hudut bölgesini kendi soydaşlarına e, karşı korumak için ve oraları fethetmek için gönderilmiştir. Diğer bir kısmı da, e, diğer bir kısmı da Türk Hakanlığına karşı Maviraniyir bölgesinde tutulmuştur. Arslan Yapı idaresinde olanlar. Şimdi bunu ifade ederken bir de e, şu çok soruluyor mesele olarak e, onun altını çizelim. Şimdi deniliyor ki Selçuk Bey'in 3 tane oğlu var. Tam bildiğimiz. Bunlar birisi İsrail yani Aslan Yapku, ikincisi Mikayim, üçüncüsü Musa. Musa Yapku yani sonradan bildiğimiz. Bir de bunun yanında Yunus ve Yusuf var. Yani onlarsa hani bazı kaynaklarda farklı şekilde geçiyor. Şimdi bu isimlerden yola çıkarak deniliyor ki ya yani bu Musevi isimleri nereden geliyor? Tamam mı? Yani şimdi işte bunda şu etki olabilir. Hazar Hakanlığı'nın etkisi var mıdır? Evet olabilir bir ihtimal Hazar Hakan'ın ama şunu gözden kaçırıyorlar. Şimdi Satuk Buğrahan bunlardan önce İslam'a giren ve Hakanlık'la iç içe olan Selçukluların e, öncülü olan e, Karluklar yani Satuk Buğrahan'ın çocuklarının adı da hepsi Musevi isimleri. Yani mesela yani Musevi dediğimiz şöyle Musevi isimleri değil de onu şimdi izah edeceğim. Yani mesela e, Satuk Buranın oğlunun adı ne? Musa bir tanesi. Öbürünün adı ne? E, Harun. Onun çocuğun e, şey Süleyman pardon. Diğerinin adı Süleyman. Oğlunun adı Harun. Onun oğlunun adı Yusuf. Yani baktığımız zaman. Yani İslami isimler e, Ha. E, yani o dönemde şu gelenek var. E, Türkler İslam'a girerken bir İslami isim alıyor. Bir de Türkçe isim Şimdi İslami isimlerini daha ziyade Hazreti Peygamber'in ismi Muhammed o var. Mesela hepsinde var. Mesela Tuğrul Bey'in İslami adı ne? Muhammed. Çağrı Bey'in İslami adı ne? Davut. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların İslami adları var. Aynı şekilde Türk Hakanlığı bu gelenek Türk Hakanlığında da var. Mesela benim yaptığım şecerede yani Türk Hakanlığı Hakan şeceresi tamamen İslami adlarına göre oluşturuldu. Yani Türkçe adları veya ünvanları zaten metin içinde var ama onu ben özellikle göstermek için yaptım. Şimdi mesela e, e, Toganan Ahmet, işte Toganan Muhammed e, veya Muhammed Toganan, bunu farklı da söyleyebilirsiniz. Veya işte Kadırhan Yusuf, e, Arslanhan Ali, e, işte ne bileyim e, Harun. İbrahim. Efendim? şemser Mülük İbrahim. İbrahim vesaire aynen. Yani şimdi baktığımız zaman bu gelenek zaten Selçuklulardan önce Türk Halkanlığında, onların yani İslami algısında büyük rol oynayan e, Türk Halkanlığında zaten bu gelenek var. Yani o coğrafyada şunu anlıyoruz. Yani. Demek ki İslam'a giriş döneminde Türkçe ünvan ya da adın yanına İslami bir isim alma geleneği var. Ve bu İslami isimler de o dönemin e, popüleritesinde diyelim veya ne diyelim hani günümüzde olur ya böyle bazen e, Konjuctor olarak e, ön plana çıkar. E, o dönemde de Kur'an-ı Kerim'deki e, Peygamber isimleri ön plana çıkmış. E, hepsi de kullanılmış yani. Hı hı. Bunu öyle anlamak lazım. Yoksa öyle öyle vesaire bir ilgisi yok. E, bunu da hani bu arada çünkü çok sorulduğu için özellikle söylüyorum e, belirtmek lazım. Yani Hazar Hakanlığından önce Oğuz Yap e, Türk Hakanlığında bu isimler zaten gelenek olarak vardı. Bunu Selçuklular devam ettirdiler. Hocam, Böyle e, Nehir'den Horasan'a geçişleri Evet, gün bir konuşur muyuz? Haftaya mı yapalım? Tabii, şimdi e, ben o, o konularda da şimdi hızlıca geçelim. Bayağı gene oldu bilmiyorum süre eee 1 e, saat geçti hocam adına. Şimdi eee Nehir'de ki hayatlarından biraz bahsedelim. Şimdi Selçuk bu dönemde Mavi e geliniyor. 985 yılında. 985'ten 1035'e kadar e, Türk Hakanlı e, dönemi dahil olmak üzere Selçuklar Maviravı yaşıyorlar. Selçuk Oğuzları aynı zamanda bunlar. E, bunun e, samaniler yıkılıncaya kadar ki süreci yani 1004-1005 yılına kadar ki e, süreci samani hakimiyeti altında e, samanilere tabi olarak e, devam ediyor. 1004 yılından yani bu coğrafyanın Mavera Nehri'nin Türk halkının tarafından fethedilmesinden sonra İlik Nasılla birlikte 1004'ten 1035'e kadar da kim tarafından e, kime tabiiler? Türk halklarına tabi oluyorlar. E, şimdi tabi Selçuk Bey 1004 e, yıllarında vefat edip Burunmez Savaşından sonra artık hiç e, adını falan duymuyoruz. Dolayısıyla e, yani batılı tarihçiler e, 1960'larda doğduğunu 40-50 yaşlar arasında öldüğünü söylerler ama kaynaklar daha az ya da 100 yaşın, hatta 100 yaşından fazla 107 yaşında falan öldüğünü de söylerler. O bakımdan burasını net bilmiyoruz. Fakat en azından 1004 yılından sonra vefat ettiği ve yerine Arslan Yapku'nun oğlu Arslan Yapku'nun geçtiğini Selçuk oğuzlarının başına biliyoruz. Zaten e, Mikail daha önce vefat etmişti. E, Arslan Yapku da 1025 yılına kadar yani Kadırhan Yusuf'la Türk Hakanı'ndan Kadırhan Yusuf'la e, Gazze'ni Mahmut'un Semerkant'ta görüşmeleri ve Mahmut'un e, Oğuz yapkusu Arslan Yapku'yu yani daha doğrusu e, yanına davet etmesi ve buna icabet eden Arslan Yapku'nun burada tutuklanarak Kalincar Kalemesi'ne göndermesine kadar Arslan Yapku ondan sonra da onun yerine Tuğrul Bey geçiyor Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yapkı ön plana çıkıyor. Şimdi burada bir diğer meselenin altını çizeyim ben. Buna binaen, mesela Köymen Hoca da başta olmak üzere, İbrahim Kafas olmak üzere, Türklerde ikili üçlü sistemin olduğu söylenir. Bu tür ikili üçlü sistem yani ortak yönetim şekli tarzı Türklerde yoktur. Yani benim bildiğim kadarıyla en azından benim kanaatim bu. Bunu neye göre söylüyorum? Türk halkanlığındaki... Yaraşlık yapıya göre, nümizmatik verilere göre daha net söylüyorum veya işte tarih Beyhakideki gibi daha böyle diplomatik e, iç siyaseti bilen e, veya diplomatik ilişkileri bilen e, tarihçilerin ifadeleri çerçevesinde söylüyorum. Yani Türklerde ortak e, yönetim tarzı yoktur. Tek bir hakan, tek bir metbu vardır ve herkes ona tabidir. Yani bunu böyle bilmek lazım. Şimdi... Torul Çağrı ve e, Musa Yapkular bunlar henüz daha siyasi bir teşekkül değildi bu dönemde. Mavera Oğuzların başındaki boy beyleriydi bunlar. E, dolayısıyla e, Bey ile ilgili yani 1025'te Arslan Yapku e, tutuklanıp e, bölgeden uzaklaştırılınca Torul Bey'in e, yerine geçtiğini görüyoruz. Yani siyasetin ön plana çıktığını görüyoruz. E, şayet bu e, Şehabettin Mercan'ın e, Gurfetül Havakin diye meşhur eseri vardır. Hakanlıkla ilgili ilk yazdı eseri 1864'te. O e, tu, 1025 yılında Ahsiket'te basılan parada Tuğrul Bey'in adının yani Muhammed bin Mikail isminden yola çıkarak yani babası Mikail biliyorsunuz Turul Bey'in. Muhammed bin Mikail adından yola çıkarak 1025 yılında Turul Bey'in ilk parası olduğundan bahseder. Bu doğruluğunu tabi bunu bilemiyoruz. Ee, onu söylemek lazım. Eğer öyleyse zaten yerine Tuğrul'un geçtiğini anlıyoruz. Ama e, şunu ifade edelim. E, Tuğrul Çağrı ve Musa gibi böyle bir anlayış yok. Neden yok? Mesela diğer e, bilgiler itibariyle söyleyelim. Mesela e, Tuğrul Çağrı Beylerin Nehir'deki e, hayatlarında e, Ali Tekin olan mücadeleler var. Ali Tekin bunlara İttifak teklif ediyor, aynı Arslan Yabgu'ya yaptığı ittifak teklifi gibi. Fakat bunlar ona yanaşmıyorlar. E, yanaşmayınca o da tutuyor, e, tutuyor. Onların amca oğlu olan, yani amcaları Musa Yabgu'nun oğlu Yusuf'a, Yusuf'a e, bütün oğuzların başına geçmeyi e, ve teklif ediyor ve onu Emir İnan Yabgu unvanıyla bütün oğuzların başı olarak kabul ediyor. O bölgede. E, i̇şte ona iktidaları veriyor vesaire. İşte Musa Yapguya da aynı şekilde iktalar veriyor. Nerede? Buhara ve Semerkand'ın tam ortasındaki Kermine vilayetinde bunlara, bunları oraya yerleştiriyor ve orada bunlara bir alan tahsis ediyor, ikta tahsis ediyor. Ali Tegin, Karahanlı, Ali Tegin, Türk Hakanlığında. Ee, ancak e, Turul ve Çağrı Beyler'in işte bunu kabul etmeyip, Yapgun'un bunun kabul etmesi aralarında böyle siyasi bir ittifakın ya da tek bir yönetim tarzının e, bu anlamda oluşmadığını henüz bize net bir şekilde gösteriyor. Ne zamana kadar? Maveri Ahnehir'i terk edip Horasan'a geçtiklerinde 1035'te Gazneli e, devletin e, gönderdiği sub, e, Beydoğdu idaresindeki Nestada Gazneli ordusunu yendiklerinde artık Gazneliler onlara mecburen siyasi bir ünvan veriyor. Nedir o ünvan? Hepsini Musa'ya da eee e, Tuğrul'a da Çağrı'ya da Dihkan unvanı veriyor. Bu işte ilk defa siyaset anlamında da siyasi bir imtiyaz anlamında da geliyor. Ama daha çok yerel bir idareci, yerel bir statüdür bu. Yine de hani bir devlet statüsü ya da e, siyasi teşekkül ifadesi değil. Yani bunu da e, belirtmek lazım. E, e, dolayısıyla e, bu arada, şey, yani, yani Türklerde Nerede? ikili üçlü teşkilat diye bir şey yok. Selçuklularda mesela e, devlet kurulduğunda da Nişabur'da 138'de ilk kuruluş şeyinde e, Tuğrul Bey'e ne unvanı veriliyor? Sultanul Muazzam. En büyük sultan unvanı veriliyor. öbürlerine ne alıyor? Melik unvanı alıyor. Yani e, ikinci dereceden hanedan mensubu unvanlarına sahipler. Dolayısıyla yani merkezi sistem Türklerde aynı Selçuklularda var. Türk halkanda, yani bütün Türk devletlerinde bizim bildiğimiz en azından merkezi sistemin ve hiyerarşik yapıyı piramit şeklinde görüyoruz. Bunu yani hiçbir şekilde kaynakların söylediği ortak kanlık, ortak idarecilik gibi ifadeler zaten e, idarecilik anlayışına ters olduğu gibi Türk devlet gelene, geleneğine tamamen ters olan şeylerdir. Bunu da burada belirtelim. Mavera hayatını anlatırken. Şimdi bu de, dönemle ilgili bir de Anadolu seferi meselesi var 1018. Ona bahsedebilir evet. Bu da çok önemli gerçekten. Yani üzerinde durulması gereken bir konu. Şimdi 1018 Anadolu seferini kim yaptı? Ben daha önce Türk Hakanlığını anlatırken özellikle Maveraünnehir'in fethi dolayısıyla şunu dedim. Buhara'nın alınmasıyla birlikte yani Mavira Nehir'de gelişen her hadisenin o dönemlerde Anadolu'ya uzanan sonuçları olmuştur demiştim. E, hatırlarsanız. Dolayısıyla 118 Anadolu seferi meselesi karşımıza çıkıyor. Bizim or tarihçilerimiz genel olarak işte 118 Anadolu seferinin e, Çağrı Bey tarafından yapıldığını bize ifade ediyorlar. Halbuki e, ne zaman yapıldığı, Çağrı Bey'in Anadolu seferinin ne zaman olduğunu olduğuyla ilgili bir kayıt yok. Kayıt yok. Ne kaydı var? Urfalı Mateos'un, Urfalı Mateos'un. E ee, 118'de Türklerin Anadolu'ya bir sefer yaptığı kaydı var. Yani Vasprokan krallığının Van'dan girdiği işte uzun saçlı, ok atmakta mahir, Allah'ın bir gazabı olarak gönderilen Türklerden bahsediyor ama bu Türklerin kim olduğunu bize Urfalı Mateus söylemiyor. Ee, yani 118 tarihindeki e, şey kendi takvimlerine göre 118 tarihine tekabül ediyor. Söylemiyor. Dolayısıyla Bizim tarihçilerimiz işte bunu Çağrı Bey'in yaptığı seferle e, örtüştürmeye çalışıyorlar. Halbuki Çağrı Bey'in 118 tarihlerinde böyle bir sefer yapma ihtimali yok. Peki bu nereden çıktı? İki tane kaynağımız var. Şimdi aslında tek kaynak da, şimdi o tek kaynak nedir? Melikname, yani Alparslan'a sunulan, e, İnanç bu tarafından yazılan Melikname e, adlı bir eser var. Bu eser Farsça olarak e, yazıldığı ifade ediliyor. Şimdi bu eserin eserde e, esere atfen e, daha doğrusu şöyle söyleyelim bu Melikname sonradan kaybolduğu için bu esere iki tane e, kaybolmadan önce iki atıf yapılmış. Bunlardan birisi Ebu'l-Fereç tarihinde geçer. E, e, meşhur İbn-i İbri diye geçen Ebu'l-Fereç'in eseri, tarihi Ebu'l-Fereç orada geçer. Bu 1286'da vefat, yani 13. yüzyıl eseridir bu. Bir de 15. yüzyıl eseri var. Mirhondun, Ravzat-ı Safa. Bir de orada geçer. Şimdi Ravzat-ı Safa'daki anlatılan geniş hikaye var. Bir de daha önceki, 2 asır önceki Ebu Fereş'teki bir paragraflık Melikname'den yapılan alıntı var. Şimdi bu alıntılara baktığımızda şunu net görüyoruz yani. E, erken olan eser aslında daha doğru ve daha sade. Orada diyor ki, ee, Çağrı Bey Anadolu'ya sefer yaparken İran tarafında, yani Horasan tarafında daha doğrusu, Horasan ve Harizm'de iki şahsiyet vardı. Harizm'de Harizm Şah Harun ee, Horasan'da ise yani İran'da ise ee, Gazneli Devleti'nin başındaki Sultan Mesut vardı diyor. Şimdi öyle olunca Harizm Şah Harun 1032-1035 tarihinde Harizm'i yönetti. Sultan Mesut da 1030 e, babasının ölümü olan yani 1030'dan sonra, 1030 tarihinde tahta çıktı. Dolayısıyla, işte 1030-1040 arasında oradaydı. Dolayısıyla, şimdi ne oldu? En erken 1032 ile 1040 arasında olması lazım bu bilgiye göre. Çünkü, diye şeye baktığımızda, Mirhond'un eserine baktığımızda ise, Mirhond ise, Olayları biraz karışık anlatıyorum ama ben şöyle basitleştirerek anlatayım. Mavi Alan Nehirde Tuğru ve Çağrı Beylerin sivrilmesiyle beraber e, Türk Hakanlığının iki mensubu, bunlardan birisi İlikan, birisi de Burahan, birisi de Aletegin, İlikan unvanlı Alitegin bunlar bunların varlığından rahatsız oluyorlar ve bunun üzerine Çağrı Bey e, Anadolu'ya bir e, sefer yapmaya karar veriyor, işte Rum gazasına çıkmak. İşte oralarda yerleşebilecek bir yer var mı vesaire gibi. E, ön keşif harekatı için böyle bir e, akın veya sefer e, yapmak istiyor. E, onların baskısı karşısında, Türk Hakanlığı'nın baskısı karşısında çöllere çekiliyorlar. Tuğrul Bey çöllerde kalırken o yanında 3 bin, bir rivayete göre 30 bin kişilik bir kuvvetle e, Anadolu'ya bir akın yapıyor ve daha sonra dönüyor. Akın yaparken Anadolu'ya e, İran'da e, Tuz Valisi Arslan Cazip'le e, Sultan Mahmud'un adı geçiyor. Bir de Arslan Yapku da henüz daha sağ o zaman. Ars Arslan Yapku'nun da adı veriliyor. Şimdi buna baktığımızda ise o zaman e, daha erken bir tarihte olduğu e, düşüncesi akla geliyor. Ama buradaki şey şu, Türk Hakanlığından verdiği isimlerle olan münasebetini ben Türk Hakanlığa açısından baktığım zaman bu münasebet Ebul Ferec'in verdiği e, Harizmşah Harun'la Sultan Mesud dönemlerine tekabülü. de? Çünkü e, Mirhond'un sonraki dönem e, bir eseri olan Mirhondun, Mirhond'un bahsettiği Buğrahan ünvanlı kişi en erken o tarihlerde 1031 tarihinde mevcuttu. Yani 1031 tarihinden önce o bölgede Buğrahan ünvanlı Mav, e, Taraz, İsviçap yani onların sığınabileceği bölgede Buğra ünvanlı birisi yoktu yani. Hmm. O da Kadıran Yusuf'un oldu. Daha önce Yağın Tekin ünvanını taşıyordu. 1 de Han vefat edince Buğra Han ünvanı aldı. Abisi Arslan Han ünvanı aldı. Ve Doğu Türk Hakanlığı'nın ve Hakanlığı'nın başına geçti. Dolayısıyla bu, buna göre ne oluyor? 1031 oluyor en erken. Ali Tekin olayına geldiğimizde ise Ali Tekin'le aralarının kesin olarak açılması 1029'dan sonra. Yani 1029 olaylarından sonra. Şimdi öyle olduğu için ben şunu söylüyorum yani bu Çağrı Bey'in böyle bir seferi var ise Melikname e, nakillerine göre bu ancak en erken 1029, en geç 1035. Yani 1029 ile 1035 tarihleri arasında olabilir diyoruz. Hocam 1035'e... Yani e... tarihi böyle. Daha önce olma şansı yok Aynen. yani bu bilgilere göre. 1035'e evet. kadar gelmişken 1041'e de gelsek de bu Dandanakan'la bir bağlasak olur mu hocam? Kanın önemi açısından... Şimdi e, hemen bağlayalım. şimdi. Ee, şöyle söyleyeyim ben, ee, mavera Nehir bölgesinin e, bu dönemdeki önemli şahsiyetlerinden birisi Aletegin. Aletegin, Buhara'da e, Tamgaç Buhara Kara Hakan ünvanıyla Hakanlık iddiasında olan mavera Nehir bölgesini kontrol eden, Buhara dediğimiz, yani Buhara, Semerkant ve ikisi arasındaki debusya yani Kutluk Ordu Merkezi'nde ee, Mavirahı Nehir bölgesinde büyük e, önemli bir hakimiyet tesis eden Gaznelilerle esas Türk Hakanlığı arasında o, bir tampon bölge e, denge e, oluşturan bir siyasi teşekkül. Öyle söyleyelim şimdilik. Ee, i̇şte Mavirahı Nehir'de doğal olarak Çağrı ve Tuğrul Beyler nihayette Ali Tegin'le uzlaşmak zorunda kalıyorlar. Ve Ali Tegin'in 1032 yılında Gaznelilere karşı verdiği savaşta Ali Tegin'in yanında yer alıyor Selçuklular Tuğrul ve Çağrı Beyler ve daha sonra e, Gazzenlere karşı Harizmşah Harun e, Ali Tegin ve Tuğrul ve Çağrı Beyler bir üçlü bir ittifak kuruyorlar Gazzenlere karşı bu ittifakın bir mensubu olarak Tuğrul ve Çağrı Beyler e, kışın kışın e, Harizm'de yani Harun'un topraklarında kışlamak yazında Buhara ve Semakant bölgesinde aleteginin ülkesinde yazlamak hakkını e, elde ediyorlar. Fakat e, 1034 Kasım'ında yani kışında 1034 yılı kışında Tuğrul ve Çağrı Beyler kışlamak için Harizm'e geldiğinde onların sayı ve kuvvetinden korkan Harun Bunların ezeli düşmanı olan Oğuz yapıcısının oğlu, yani kuzeydeki cennetteki Oğuz yapıcısının e, Ali'nin oğlu Ebu Fevariz Şahmelike masa altından gizlice haber gönderiyor. O da intikam duygusuyla, çünkü onun kardeşi e, Alkara e, kardeş akrabası Alkara Baraniyi Mağvera Nehirde e, Tuğrul ve Çağrı Beyler öldürmüştü. O bakımdan onun intikamını almak için hızla aniden e, bu ihbar sonucunda aniden Harizme Gent bölgesindeki şahmelik geliyor ve buradaki Tuğrul ve Çağrı Bey'e bağlı Selçuk Oğuzlarını gerçekten tam bir katliama tabi tutuyor. Tam bir kılıçtan geçiriyor yani. Ve bunlardan zor şer kurtulabilen 10 bin civarındaki Oğuz Türk'ü yani Selçuk ve Tuğrul e, Selçuk diyorum Tuğrul ve Çağrı Bey'e bağlı Oğuz Türk'ü e, zor şartlarda Ceyhun Nehri'nin üzerinden geçerek Horasan tarafına geçiyorlar. Ve e, Horasan'a geçtikten sonra Nesa ve Ferave taraflarını gözüne kestiriyorlar. Yani burada gördüğünüz Nesa ve az da e, onun batısında kalan Ferave var. Bu bölgeyi gözlerine kestiriyorlar ve e, bu bölgenin divan sahibi olan Gaznelilerin Nişabur'daki divan sahibi Ebu e, Faz Suriye, Sultan Mesuda iletmesi için aracı olması için bir mektup gönderiyorlar. O mektupta diyor ki Tuğrul Çağrı ve Musa Yapku Mesuda Sultan Mesuda biz eee Altegin 1035'te yani Altegin şu an ölmüş durumda. Bizim müttefikimiz diyor Altegin. Çünkü onun sağlığında aramızdaki ilişkiler iyiydi. Az çok ama oğlu, yerine iki küçük oğlu geçti. Onlar üzerinde etkili olan e, ordu komutanları konuşla bizim aramız kötü. O da onların tesiri altında. Dolayısıyla biz Buhara'ya dönemiyoruz. Semerkant'a, Mavira'ya e dönemiyoruz diyor. Aynı şekilde Harun da Harun da öldü. Dolayısıyla Şahmelik tehlikesinden dolayı oraya da dönemiyoruz. Diyor ki yani biz yersiz ve yani. Bizim yerleşeceğimiz bir yer, yurt yok. Bakın buradan da aslında Anadolu Seferi'nin bu tarihlerde olabileceğini anlıyoruz yani. Ne kadar sıkışık durumda olduklarını buradan da görüyoruz. İşte ve dolayısıyla diyorlar ki bu mektupta şayet Sultan Mesut bize Ferave ve Nesa bölgesini verirse bizden birisi Sultan Mesud'un sarayında yani Sultan'ın sarayında rehin bulunur ve biz de ona her türlü hizmet yaparız. Yani her türlü askeri hizmeti veririz. Aynı zamanda bizden önce gelen e, Horasan'ı e, kasıp kavuran Mahmut döneminde yerleştirile, yerleştirilen Türkmenleri buradan kovarız ve burada istikrar ve sukun oluşur. E, çünkü diyor bizim gidecek yerimiz yurdumuz yok diyor. Yani yoksa diyor bizim başka bir kastımız Gaznelilere yok e, yurt istemekle. Şeklinde bir mektup yazıyor. Tabi bu mektup Sultan Mesud'a arz edildiğinde Sultan Mesud e, Önceki Türkmenlerin Mahmut döneminde alınan Türkmenlerin eziyetini çektiği için onların, e, mesela biraz önce R'yi ele geçirmişlerdi e, işte, e, Rey'i ele geçirerek e, Gaznerilerin e, Batı İran'daki hakimiyetine son verdiler bu Irak e, Türkmenleri, e, daha önce Batı'ya gelen işte bu Kızıllar, Yağmur, Göktaş, Bektaş gibi idaresindeki meşhur e, yapkulu Türkmenleri bunlar. E, dolayısıyla bu örnekten dolayı diyor ki e, Sultan e, Mesut bunlar diyor zaten bunların babam döneminde alınan bu e, Türkmenler yüzünden zaten diyor yani biz çok sıkıntı çektik. Bunları kesinlikle kabul edemem diyor yani. Almak bu nedenle reddediyor. Tabi reddedince onlara tedbir almak gayesiyle Subaşı e, yani Haciplerinden Beydoğdu'yu onlar üzerine 15 bin kişilik bir kuvvetle gönderiyor. Fakat gönderdiği o, e, askerlerin içerisinde komutanların çoğu tecrübesiz. E, ve Türkmenler, yani Selçuk Türkmenleri, Oğuzları gerilla dediğimiz hani vurkaç taktiğiyle e, savaşan bir ekip. E, e, yani süvari hızlı atak e, bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu Nesa'da bu e, Beydoğdu idaresindeki Gazneli e, ordusunu e, Selçuk e, şey Tuğrul ve Çağrı Beyler özellikle başta tabii Çağrı Bey askeri anlamda olmak üzere öne çıkıyor tabii bu olaylarda mağlup ediyorlar ve böylelikle Sultan Mesut onları yatıştırmak için işte Tuğrul'a Nesa'yı, Çağrı Bey'e Dihistan'ı ve Ferave'yi de Musa'ya Musa, ya, Musa Yapku'ya vermek zorunda geliyor. Verirken aynı zamanda onlara hilat gönderiyor ve bir de dihkan unvanı veriyor. Yani böyle tanımış oluyor onları. Fakat e, bu tabi burada kalmıyor. E, akabinde özellikle Sultan Mesud'un Hindistan seferi, sonrasında Mağriba nehirde çıkan Brutegin tehlikesi, Gaznelileri tehdit eden, e, Harizim'de işte Harun'un ölmesinden sonra e, İsmail'e karşı işte e, Şah Melik'in baskıları gibi olaylar karşısında Sultan Mesut biraz hem çaresiz durumda kalırken hem de bu olayları yani Türkmen olayını biraz küçümsüyor. Daha çok Hindistan olaylarını veya Türk Hakanlığı, Harizm bölgelerini önemsiyor. Tabii bunun bir sonucu olarak da Türkmenler bundan gayet iyi bir şekilde yararlanıyorlar. Hatta 1038'lere doğru geldiğimizde... Çağrı Bey mesela ta Gazne yakınlarına, yani Tuvalistan'da Behl'e kadar gelip mesela Mesut Börütekin seferine çıktığında Mavirav Nehir'de onun arkasından Seyhun Nehri'ndeki köprüyü yıkmak gibi Hatta Mesut'un ordusundan, merkezinden kendi filini çalacak kadar yani alıp götürecek kadar ordusunun içine kadar yağmaya girişen bir Türkmen ve Çağrı Bey'in birlikleri karşısında Mesut biraz çaresiz kalıyor e, ve nitekim mecburen doğrudan bu defa kendisi harekete geçmek durumunda kalıyor. 1038 yılında Subaşı'nı e, gönderiyor e, Selçuklular üzerine. Selçuklular e, Serahs yakınlarında e, Talhap'ta bunları kesin bir mağlubiyete uğratıyor. E, hatta bu mağlubiyet sonucunda Gaznelilerin Horasan toprakları aslında bitiyor, kayboluyor ve ee, İbrahim Yunal Nişabur'a gelip e, buradaki e, Sultan Mesud'un sarayında Nişabur'daki sarayında taht, e, işte sa divanın e, Tuğrul Bey'e itaat etmesini talep ediyor. Mecburen itaat ediyorlar ve e, burada bir taht kuruluyor ve 1038 yılında Turul Bey'in Nişabur'a akabinde İbrahim Yunal'dan sonra gelip burada tahta çıkıyor ve Sultan'ın muazzam unvanı kendisine vererek e, bir nevi Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun provasını burada yapıyor. Bunun üzerine tabii işler uzuyor biraz. Bu tarihi beyhakide bunlar çokça anlatılır ama e, akabinde Gazneli Sultan Mesut işi e, önemini anlayınca tabii başlıyor Oğuzları takibi işte İşte Nişabur'a geliyor. Herat'tan yola çıkıyor. Herat oradan e, işte Büst, Nişabur vesaire. Arkasından Selçukluları takip ediyor. Ne Serahs'a geliyor, Nesa'ya gidiyor filan derken e, tabi o sıralarda Selçuklular bir iki mağlubiyet alıyorlar ama daha çok çöllere çekilip kendilerini toparlayıp bilhassa bu 1040 yılına doğru gelirken Nişaburla, Serahs yani bu bölgede Horasan'daki kıtlık e, söz konusu. Yani otlak darlığı var. Yani ot, ot darlığı, kıtlığı var. Aynı zamanda su kıtlığı var. Yani iklim açısından da böyle bir kıtlık yaşanıyor. Şimdi Sultan Mahmut'un kalabalık ordusu, pilleri, atları yani hayvanlarının su ihtiyacı, ot ihtiyacı düşünüldüğünde stratejik açıdan aslında ordusu büyük olsa da e, kaybı da fazla. Çünkü onların isyanı ile her, her an söz konusu olabilir, isyanları söz konusu. Hatta e, Gaznelilerin önemli gulamları, komutanları Selçuklu tarafına geçiyor bu arada. Ve o süreçte, böyle bir süreçte Dandanakan, Seras taraflarına gelindiğinde Dandanakan Kalesi'ne Sultan Mesut geliyor fakat ordunun isyan edeceğinden korkusuyla su kuyularına doğru e, yönelmek isterken Selçuklu saldırıları başlıyor 1040'da Mayıs'ta ve yapılan savaşı da Selçuklular kazanıyorlar ve böylelikle Sultan Mesut ve Gazneliler Horasan'dan çıkarılıyor. Ee, akabinde Nişabur'a da tekrar önce savaş meydanında otağı kurulup taht kurularak orada Tuğrul Bey Tekrardan sultan ilan ediliyor ve akabinde de nişabur alınarak e, Selçuklu Devleti bu şekilde kurulmuş oluyor. Şimdi burada ben bir parantez söyleyeyim. Bazen öğrencilerimize e, ya da işte dinleyicilerimiz içerisinde hani tarihçi olmayanlar olabilir. Selçuklu Devleti'ni kim kurdu dediğimde insanlar düşünüyor. Yani öğrencilerimiz de düşünüyor. Yani Selçuk Bey mi diye düşünüyor. Halbuki Selçuk Devleti'ni kuran kim? Tuğrul Bey. Hı hı. Yani. Bu, bunu da hani iyi bilmemiz lazım Bazı, bunu da bazıları e, karıştırıyorlar Selçuk Bey onların ataları sadece ama devleti kuran Selçuk Devlet'in kurusu Tuğrul Bey kendisi Sultan'ın muazzam unvanıyla tahta çıkıyor e, kardeşi me, kardeşini Merve Beh tarafına gönderiyor orada Melik sıfatıyla e, amcası Musa ile Herat tarafına gönderiyor dolayısıyla o, o da yine aynı şekilde Melik sıfatıyla orada yani bu da merkezi otoriteyi bize gösteriyor aynı zamanda. Ee, o bakımdan Selçuklu Devleti bu şekilde kurulmuş oluyor. Bugünlük Hocam. bu kadar diyelim. Ee, yani e, önümüzdeki hafta zaten daha detaylı devam edeceğiz inşallah. Ee, sorunuz varsa veya sorular varsa alabilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu şekilde Horasan'a hakimiyet yerleşmiş oluyor. Ee, Horasan'dan itibaren devlette de büyüyüp Anadolu'da doğru gelişmiş olacak. Çok teşekkür ediyoruz. E, haftaya hocam inşallah devam etmiş oluruz. E, süremizi açtığımız için soru almayalım isterseniz. Çünkü Ramazan'da siz de yoruldunuz. Sağ olasınız. Evet, haftaya inşallah. E, konu başlığını nasıl belirleyelim haftaya? Şimdi e, haftaya e, tabii Selçuk Devleti'nin gelişme dönemi diye şimdi kuruluş dediysek gelişme dönemi diye e, düşünelim inşallah. Ve e, ben ondan sonra da bu gelişme dönemine binaen aslında şartı e, Firdavsi, e, mülk Hı. işte Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah üzerinden bir İran portresi ve Selçuklu portresi çizmek istiyorum aslında. Önümüzdeki hafta aslında bunu yapalım. Çünkü siyasalar zaten e, dedir hani insanlar okuyabilir rahatlıkla. Yine Hı. ona da değineceğiz ama e, bence böyle bir e, yol üzerinden çıkalım. Hani e, Türklerin Orta Doğu'daki İran'daki hakimiyetine karşı bu dört unsur, ne manaya geliyor? Yani benim bunlarınla ilgili çalışmam da vardı gerçi ama hani olsun. Yani bu popüler bir konu aynı zamanda. Ee, biraz hem bu vesileyle e, bu İsmailiye'den bahsederiz. Biraz bürokratik vesayet yönünde nizam mülkten, Ömer Hayyan, biraz onun üzerinden işte e, diğeri e, ne dedik? nizam Mülk, Ömer Hayyan. Gülüşmeler. Bir zevsi çok önemli. O işin başlangıcı aslında. E, bunlar üzerinden Selçuklu hakimiyetini ve ona karşı muhalefeti konuşalım yani. Aynen hocam biliyoruz yani katılımcılarımız da bunu biliyorlar. Horasan e, bölgesi e, Farisilerin merkezi. Hem kültürel merkezi hem eskiden beri yönetimleri merkez. Dolayısıyla orada devlet kurmak, devleti ayakta tutmak, sistem kurmak zor. Bunu haftaya konuşmuş olalım inşallah. Şimdi burada bir şey de söyleyeyim ben e, öyle deyince. Hani Farisiler şimdi şunu iyi bilelim. E, İran dediğimiz homojen bir coğrafya yok. İran dediğimiz eğer kastettiğimiz kelimenin arkasındaki Pers Fars bunlar Horasan bölgesinde hiçbir zaman yoktu yani. Onu söyleyeyim. Horasan bölgesi Türktü eskiden bu yana ta parklardan şeyden ee, nedir? Hatta Divan Lugat Türk'te Turan sınırını ee, Kaşgarlı Mahmut ee, Kazbin'e kadar getirir. Kazbin'le Ceyhun sınırı arasına kadar getirir. E, İran dediğimiz Sasanelerin başkenti neresi? Bunu iyi anlayalım. Sasani'nin başkenti bugünkü Bağdat, Irak'ın e, merkezi. Bağdat'ın hemen güneyinde yer alan yer alan Medain. Yani Kitesofon diye geçen eski kaynaklarda Medain yani. O yani İran dediğimiz coğrafya Batı ile alakalı. E, öncesindeki Persler Şiraz, Persepolis diye geçen Şiraz. İran'ın batısı. Yani bugünkü bizim İran dediğimiz yerin batısı olasıyla. Bugünkü İran arı kelimesiyle ki bunun arenin İran kelimesinin kullanılması 18. yüzyıl. Hmm. Yani <gülüyor> o bakımda şunu bilelim yani. Ha, haftaya ee, inşallah hocam. <gülüyor> bugünkü İran'ın e, doğusunda kalan e, bölgeler aslında İranlarla yani kültürel olarak, dini olarak şüphesiz Sasanilerle İran'a etkileşim var ama siyasi anlamda İran deyince daha çok Batı'yı düşünmeliyiz. Yani Batı İran ve Irak'ı düşünmeliyiz. Tamam ee, hocam. İnşallah haftaya bunları ayrıntılı konuşmuş olarak ağzımıza sarıtacağım. Teşekkür ederim teşekkür haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim çok sağ olun. Eee dinleyicilerimize de çok Teşekkür ederim. Tabii, hayırlı Ramazanlar diliyorum e, ben de. Diyorum. Görüşmek üzere.